Herkese merhaba, ben Muhammed. Bugün sizlere rastla tarla nasıl yapılır, çaprazlama nasıl yapılır bunları anlatacağım. Öncelikle farm base nasıl yapılır yani bunun detaylarına girmeyeceğim. Ben bu videoda sadece dediğim gibi çaprazlama nasıl yapılır onları anlatacağım. Şimdi tarlamızı ekiyoruz. Önce sizleri nasıl bulacağımızı anlatayım. Bunları ekiyoruz. Zaten üstünde gördüğünüz gibi genetik kısmı çıkıyor. Burada hangi özelliklere sahip olduğu yazıyor. Bu özellikleri de anlatacağım birazdan size. Şimdi rastgele olarak ekiyorum mesela bunları. Ben buraya biraz seed şey Şimdi bu sitlerin özelliklerini ne işe göstereyim size. Şimdi burada 5 farklı genetik var. G, Y, H, W ve X. W ve X zaten kırmızı olarak. G, Grow Rate. Yani büyüme hızı. Y, verim miktarı. H, dayanıklılık. W olan su ihtiyacı ve X boş yani herhangi bir şey ifade etmiyor. Şimdi bunlardan bize ne lazım? En önemli ne oluyor? Genelde 3C ve 3G şeklinde yapıyoruz. Bu ikisi lazım bize. Peki bunları rastgele seedlerden nasıl bulacağız? Şimdi ektiğimiz seedlerde rastgele olarak Y'ler, X'ler, Y'ler gibi şeyler var. Peki biz bunları nasıl çaprazlayacağız? Nasıl güzel bir seed elde edeceğiz? Önce buraya ne kadar çok tohum ekerseniz o kadar çok şansınız olur. Yani daha iyi seed bulma, daha iyi çaprazlama bulma ihtimali yüksek olur. Ben buraya ektim rastgele. Peki bunlar nasıl hesaplanıyor? İlk önce mesela bunun başı G. Burada X var. Burada bir tane daha G var. Sadece birinci genetik için anlatayım. Şimdi birincisi için bunlar nasıl hesaplanıyor? Yeşillerde çarpanıları 0.6 olarak geçiyor. Yani bir seedin çarpanı 0.6. Kırmızılarda ise bir tanenin çarpanı 1. Peki şimdi bu nasıl oluyor? Bizim iki tane G'miz bir tane de X'miz var diyelim. İki tane G, bir tane X bunun çarpanı 0.6 olduğu için iki tanesi 1.2 yapıyor. X'in çarpanı 1 olduğu için bir tanesi 1 yapıyor. 1.2 birden a büyük olduğu için o birinci sildiğimize yani buradaki 3 taneyi karıştırırsak Birinci sildiğimize kesin olarak G geldiği kesin. Bunu her 6 tanesi için de yapmamız lazım bizim. Yani her birine tek tek bakmamız lazım. O yüzden daha fazla sil lazım. Peki bunun kolay bir yolu yok mu? Bunun hepsini tek tek sildiğin hepsini tek tek kendimiz hesaplayacağız. Onda kolay bir yolu var. Bunun içinde bazı internet siteler var mesela burası. Alt tane G koyuyorum. X, G, G, G, G, G, G, H, G, H, G, W. Mesela dört tane yaptım. Bunu hesaplayıp mesela biz kendimiz de hesaplayabiliriz burayı. Hatta şunu o tarafına alalım. Kendimiz hesaplayalım. Şimdi bizim 4 tane CD'miz var. Şu aşağıdakiler. Oraya yazdığımız CD'ler. Burada birinci de G, X, Y, y var. Burada çarpanları Y'nin 2 tane olduğu için 1.2 1 ve 0.6. Burası kesin olarak G gelecek. Yukarıda da zaten Y olmuş. İkincide de hepsi G. Çarpanı zaten G oluyor. Üçüncüsü de 2 tane G var. Bir tane H, bir tane W var. Burası 1. Burası 1.2 olduğu için G geliyor. Şimdi aynı şekilde buralarda da aynı. Yukarıdaki şey doğru. Yani yandaki bizim söylediğimiz şekilde. Buradaki çarpanları söylediğimiz şekilde. Şimdi bu sitede ne yapabiliyoruz? Mesela ben bu siteyi kullanıyorum. Açıklama kısmına linkini bırakabilirim Bunu çok güzel bir güzelliği var. Direkt tarayıp buradaki seed'leri yazmaya uğraşmadan şey yapabiliyor. Bunun için kullanıcı arayüzünü 1'e getirmemiz istiyor. Burada zaten söylüyor. Kullanıcı arayüzü 1'e getirin. 16x9 formatında oynayın diyor. 1920x1080 şeklinde. Burada tara diyoruz. Uygulamayı seçiyoruz. Rust'ı seçiyoruz. Paylaştığımız zaman bu Rust ekranında taramaya başlıyor. Ben hem yayına açığım kayıt aldığım için, dolayısıyla hem kayıt açayım. oradan da yayın yaptığım için biraz bilgisayarı kastırdım. Mesela bunların üstünden tek tek geçiyorum. Geçtiğim zaman burada otomatik olarak seed'leri yazıyor. Bunların hepsini tek tek üstünden geçiyoruz böyle. Hepsine bakıyoruz yani bir tur. 3 seriye bakalım mesela. Ben burada durduracağım şimdi. Deneme yapacağım. Mesela bu kadar seedler, ilk jenerasyonda bunu çıkartabiliyormuşuz. En iyi özellikle bunu verdi. Daha fazlasını tarayacaksanız, burada ikinci jenerasyon ve üçüncü jenerasyonu da hesaplıyor bu site. Mesela ikinciyi hesaplamak üzere, ikinciden de bir şey çıkmadı, üçüncüyü hesaplıyor. Mesela ikincide de en iyisi bu çıktı. Tabii ne kadar çok seed olursa bu kadar çok şansınız oluyor. O yüzden ben kayda durup bütün seedleri gireceğim buraya tek tek. Ondan sonra tekrar deneyeceğim. Şimdi ben tarladaki bütün seedleri girdim buraya. 88 farklı seed buldu orada. Belki daha fazla olabilir. Hızlı, hızlı yaptığım için hepsini almamış olabilir. Burayı calculate diyoruz yani hesaplıyoruz. Ve hesaplamayı tamamladık. Burada ayarlarda şey de var bu arada. Kaç jenerasyona bakacağınızı şey yapabiliyorsunuz. Sadece 1 olsun derseniz sadece gen bir hesaplıyor. 2-3 derseniz de hani 2 yaparsanız ikinci gen de hesaplıyor. Mesela şuradan göstereyim. Rastgele seedler yazdım. Burada gen 1'de mesela bulduğu şey bunlar. Bunu bulabiliyor en Gen 3'e getirince daha iyisini bulabiliyor mu? Kendi hesaplıyor. Burada altta şeyler var. Ve gen gen Gen3'ü yani genetik, ikinci geneti üçüncü genetiği nasıl buluyoruz? Mesela burada ikinci genetiğe tıklayalım. Genetik 1'den yani Gen0 normal seedlerimiz zaten. Gen1'de yapacağımız seed. Gen0'lardan bu 5 taneyi birleştirip şu Genetik 1'i e elde edebiliyoruz. Genetik 1'de bunlarla birleştirip Genetik 2'de böyle bir seed elde edebiliyoruz. İkinci jenerasyonda daha iyi seed elde edebiliyorsanız ya da seed nasılsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama yeterince seediniz varsa burada mesela ben 88 tane girmiş. Birinci jenerasyonda da bulduk 3C, 3G'yi. En ideali zaten 3C, 3G. Şimdi bunların arasından bize şu 4 seed lazım. Bu 4 seed'i parlamızda dolaşarak bunlara bakarak bulacağız ve toplayacağız. Bu arada klonları yani bunu nasıl klon olarak aldığımızı da göstereyim. Farenin sağ dışına basılı tutup E'ye basarsanız direkt klon olarak çıkar ya da E'ye basılı tutup Plonalda diyebilirsiniz. İki şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi ben gerekli 4 tane seed'i ya da bize verdiği 4 tane seed'i buldum. Peki bunları nasıl çoğaltacağız? Şimdi site de zaten tekrar ekranı vereyim. Burada şu 4 seed'i bulduk. Bu 4 seed'i peki nasıl yapacağız? Diyor ki ortaya bir tane rastgele herhangi bir seed ekebilirsin diyor. Etrafına da bu 4 tanesini ekmemiz lazım. Şimdi ortaya ekmedik rastgele isterseniz buradan diğerlerinden alabilirsiniz bu seed'leri. Yani G'si yüksek varsa hızlı büyüsün diye tercih edebilirsiniz mesela. Ya da direkt normal seed'i ekebilirsiniz. Şuradan bir tane seed de alabilirim. Bir köşede yani ben şurada ya da bunun suyu daha iyi burada yapalım. Aşağıdaki light water ground onları da anlatacağım birazdan. Daha biraz gübre alalım daha hızlı büyümesini istiyoruz. Şimdi ortaya rastgele bir tohum ektim. Önce bu tohumun bunların içinde G'si olan mesela 3 tane G var bu hızlı büyüyeceği için Onunca, önce bunun biraz büyümesini bekliyoruz. Çünkü yan taraftakiler hızlı büyürse onlar ilk çaprazlamaya girer. Çaprazlamaya girdiği zaman buradaki seedleri bozmuş oluruz. O yüzden bunu biraz bekleyeceğiz. Ben bu bekleme sürecini hızlandıracağım biraz. Bu septing kısmına geçtik. Septing kısmına geçtiğinde biz buradaki 4 tane seedimizi Olmadan önce şunu karıştırmayalım dışarı atalım. Yani çaprazlamaya girmeden önce diğer seedlere ekmemiz gerekiyor etrafına. Buradaki dikkat edeceğimiz şey 4 kenarına ekiyoruz bunları böyle. 5 tane seedimiz varsa 5'li koyabiliriz. Yani burada bazen 5'li istiyor. Şimdi bu seed deplin kısmından. Grosso yani çaprazlama kısmına geçecek. çıkan seed ne oldu? 3C, 3G. Bu bize perfect seed verdi yani mükemmel seedi verdi. Bunu tekrar kullanalım. Artık bunlara tekrar ihtiyacımız yok. Bunlarla işimiz gitti. Şimdi bunları perfect olarak yani mükemmel olarak yap. Diğer CD'lere ihtiyacımız yok. Diğer tohumlara da ihtiyacımız yok. Bunları rastgele olarak topluyorum şu anda. Buradaki sizin bulduğunuz tohumları da atabilirsiniz direkt yere. Hani bunlara artık ihtiyacınız yok çünkü daha iyi bir sahipsiniz. Peki bunları nasıl çoğaltacağız şimdi? 3 taneye 3 tane, üç tane gayet güzel CD'miz var bunları ekiyoruz. Artık bunlar hepsi aynı olduğu için çaprazlamada kötü bir ihtimal yani buradaki gibi bozulma ya da bunlar gibi bozulma ihtimali yok. Kırmızılar daha baskın olduğu için kırmızılan normalde seed bozuluyor. Yani burada hepsi aynı olduğu için bozulmuyor. Şimdi seed link'ten e geçti. geçtik. geçtiği zaman biz bunları diyeceğiz. Her biri için 3 tane kullan ver. 9 tane oldu. Tekrar 9 tane ekiyoruz. Yani bunun tamamen büyümesini beklerseniz 2 saat ya da 1,5 saat civarı alıyor. Ama sapling'e geçmesi 11 dakika sürüyor. Ve bunun şeylerle alakası var. Bu alttaki İçine gübre vermeniz. Suyu bilmem Bunlar da önemli. Böyle çoğalttık bunları. Attık şeyler açıklayayım. Light mesela. ışık, ışığımız burada var. İkinci istediği batır. Burada dikkat etmemiz gereken şey. Mesela bunun şu andaki suyu 6500 civarı. Bu suyu çok fazla arttırırsak. Dolu olan varsa bakayım hemen. 9000 yaparsak. Bu sefer çok fazla su olduğu için. Konusunda mutlu olmuyorlar. Mutluluğu %100 yaparsanız daha hızlı bir. Yani burada şu an hepsi %100. Bunlar gayet hızlı büyüyecek. Burası doldu. Buraya ektiğimiz zaman %100 hani. 9000 aslında. Hani bazıları şey sanabilir. Çok fazla suyu var. O zaman iyi. Şu anda 9000 olduğu için bunun su kısmının mutluluğu %71'e düştü. Buradaki mutlulukta en düşük ne varsa. Mesela şu an en düşük ground var. En düşük ne varsa yani mutluluğu oluyor. Ona göre büyüyor. Biz bunların hepsini yüksek tutmamız lazım. Suyu azalmaya başladığı için mutluluğu düştü. Yani suyu biz ortalama 5000 civarlarında tutmamız gerekiyor. Azaldıkça orası artacak. Ortalama 5000 civarı bir şey istiyor. Ground koyduğumuz gübre. Ground dedi. Gübre koyarsanız ekstra böyle mutlu etmiş olursunuz. Ve sonuncusu da sıcaklık. Sıcaklıkta sıcaklık yapabiliyorsunuz. Peki gübreyi nasıl yapacaksınız diye sorarsanız. Onda bazı çeşitleri var. Birincisi atların bıraktığı at gübreleri. Atları besleyip at gübresi yapabilirsiniz. Buradaki organi gübre şeyden içine koyarsanız mesela at, at gübrelerini ya da yemekleri koyarsanız bunlar gübre olarak geliyor bir süre sonra. Ne kadar dağıtırsanız bu arada o kadar iyi daha hızlı yapmış olur. Bütün slotlarını kullanın bir tane slotta gübre kalsın diğer slotları doldurun. Gübremizi de koyduk her şeyimizi koyduk. Şimdi sapling kısmına gelirse kullan almak istiyorsanız alabilirsiniz çoğaltmak için. Cross'ta çaprazlama oluyor. Hepsi aynı olduğu için çaprazlamasında sıkıntı olmuyor. Bu arada tohumun ihtiyaçlarını karşılamazsanız bu yukarıda cam barı var health dediği kısım can Canı şu anda %100. Bunu karşılamazsanız canı düşüp yok da olur. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Karşılamak lazım. Şimdi fruiting kısmına geldi. Fruiting kısmında şunu da göstereyim. Bu artık toplanabilir seviyeye geldi ama meyve veriyor işte. Yani normal meyve verme kısmı olarak düşünebilirsiniz. Fruiting %100'e geldiği zaman maksimum kaç verebiliyorsa onu verecek. Şu anda mesela buradaki 38 veriyor. Böyle göstereyim. Bu kısımda görebiliyorsunuz. Burada şu an 38 veriyor. Bunlar tamamlandı. Ripe kısmına geldi. Ripe'da artık toplamanız gerekiyor. Yoksa Ripe'dan sonra da ölmeye başlayacak Hatta onu da göstereceğim. göst 66 veriyor. Neden? 3 tane Y'miz var. 3 tane Y bizim seedin kalitesini arttırdığı için daha fazla veriyor. Yaklaşık olarak da 1.5 saatte falan çıkmış. 3 tane G olduğu için. Burada seediniz kaliteli ise daha hızlı çıkar. Ben bunların birkaç tanesini topluyorum. Burada 66'tan alıyoruz hepsini. Yani tanesi için şu an 66 alıyoruz. Burada kaç tane şey var? 4, 8, 12. 12 çarpı 66 çarpı 9 tane kumaş gelecek tek bir toplamada. Bu kadarlık yerde bile. 12 çarpı 9 çarpı 66. Şimdi burası şu kadarlık bir tarla. Çok büyük değil. Burada 1.5 saatte 7000 kumaş alabiliyorsun. Bu seedlerle daha iyi sitinar yaptığımız zaman. Ben yine bunun suyunu doldurayım. Birisi son evresini göstereyim. Son evrede artık ölüyor. Öldüğü için artık toplayamıyorsunuz. Dryp kısmında toplamanız lazım. Dryp kısmı tamamlanmak üzere. Artık dainç ölme kısmına geldi. Bu kısma geldikten sonra artık zaten toplayamıyorsunuz. Ve sonunda çürüyor, yok oluyor. Kısma gelmeden önce toplamanız lazım. Şöyle bir tarladan kaç tane çıkın hepsi ripe aşamasına geçti, bu geçti. O yüzden toplayabileceğiz hepsini şimdi. Hepsini toplayıp ortalama ne kadar bir to kumaş elde ettiğimizi görmüş oluruz. Önemli olan aşağıdaki yield kısmı. Ne kadar mutluysa o kadar çok veriyor sanırsa. 12 tane blenderin aldığımız kumaş bu şekilde 6, 7, 8, 8200 yaklaşık bir buçuk saatte bunu alabiliyoruz 8200 gayet iyi bir değer. Bunu aynı şekilde beriler içinde yapabiliyorsunuz. Hangisine ihtiyacınız varsa beri ihtiyacınız varsa beri ekersiniz, kumaşı ihtiyacınız varsa kumaşı ekersiniz. Gayet mantıklı yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa bunun hakkında ya da anlatmayı unuttuğum, anlatamadığım bir kısım varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Bunu size açıklarım. Hoşçakalın.